Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Döviz kurları ve altında çok önemli gelişmeler var, alengirli işler dönüyor. Dostlarım, güncel doğru bilgiler için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açınız. İnsanların döviz ve altınlarını bozdurma maksadıyla, tüm ürünlere aşırı zamlar yaptırılarak, Maaşlarıyla geçinmelerini zorlaştırarak, ayrıca döviz baskılaması yanı sıra, düşecek algısı ve propagandayla psikolojik baskı ile bezdirerek, döviz ve altınlarını çok ucuzdan ellerinden almak için binbir türlü oyun oynanıyor. Lakin, insanlarda ellerindeki ufak yatırımlarını, her ne olursa olsun, değerini görmeden bozdurmamakta çok kararlı görünüyorlar. Çünkü döviz büroları ve kuyumcularda döviz veya altın bozduran yok, fakat eline Türk lirası geçenlerde ise dolar alanlar çok. Değerli dostlarım, çok gelişmiş ülkeler faiz artırımlarına devam ediyor çünkü her türlü sosyal hakka sahip olan vatandaşlarını ayrıca enflasyona da ezdirmiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz artırımının ardından bugün Norveç, İsviçre ve Avrupa Merkez Bankaları Aralık toplantılarında faiz artışı yaptı. Bankalar faiz artışlarının devam edeceği mesajını verdi. Parasal sıkılaşmanın planlandığı gibi Mart ayında başlayacağı ve öngörülebilir hızda gerçekleşeceği ifade edildi. Dostlarım, bildiğiniz üzere, İsviçre, dünyada refah seviyesinin en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. İsviçre'de enflasyon denen bir şey yok, fakat, dünya bankacılık sektörünün kralı olan ülkede İsviçre. Birçok Türk vatandaşı da dahil, dünyanın en zenginlerinin paraları, İsviçre bankalarında bulunuyor. Son dönemlerde, başta Amerika, Avrupa ve İngiltere olmak üzere aşırı derece faiz artırdılar. İsviçre Merkez Bankası, artan enflasyonist baskılar nedeniyle, politika faizini 50 baz puan artışla %1'e yükselttiğini belirtti. Dostlarım, İsviçre'nin faiz artırımının sebebi enflasyon değil, zenginler bankalardan paralarını çekip başka ülkelere yatırmasınlar diye faiz artışına gitti. Bu da şu anlama geliyor, çok yakında, Türkiye'deki zenginlerden, İsviçre bankalarına faize yatırılmak üzere döviz transferleri olacaktır. Ülkemizden yoğun döviz çıkışı olduğunda ise, döviz kurları yükseliyor. Lakin, döviz çıkışlarının önlenmesi için, Türkiye'de bankaların, döviz kuru olarak mevduata verdiği faiz neredeyse hiç yok denecek kadar az. Üstelik ülkemizde döviz krizi tam baş göstermemişken bile, vatandaşlar dövizlerini bankalarda riskli olarak görüyor ve bankada tutmak istemiyorlar. Hafta içinde ons altındaki yükselişle, 1093 TL'ye çıkarak rekor kıran gram altın, bugün %1,7 kayıpla 1065 TL'ye geçici olarak düştü. Dolar kurunun 18,65 seviyesinde yatay seyretmesi ve onstaki kayıpla yurt içi altın fiyatlarında tarihi zirveden gerileme yaşanıyor. Altındaki bu gerilemeler kısa günlüktür, gram altında ilk direnç olarak 1100 seviyesi bekleniyor. Euro'da bugün 20 Türk Lirası test edildi, yılbaşından önce Euro'da 20 lira 15 seviyesi kırıldığında ise yükselişler başlayacak. Dolarda ise son 3 aydır çok sert baskılamalara rağmen geri çekilmeler beklenmiyor. Bu fiyatlardan dolar ve altın alınır. Kıymetli arkadaşlar, stres yapıp kendinizi üzmeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.